Kıyanma beklenen maç başlıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Üstten gol peşinde. Maç golle başladı. Ve son düdük. 90 saniye bitti. Ve zor da olsa kazanan belli. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ve zorlu mücadele başladı. Havadan vuruş. Big çok hızlı geldi. İyi vurursa gol olur. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Kendi sahasında savunmayla süreye oynuyor. Yerden yuvarladı. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Bu kadar kolay değil dedi. Yok böyle bir gol. Golü üstten arıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Müthiş karşıladı. Maç yeniden başlıyor sayı seyirciler. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Alttan gola maçlıyor. Allah'ım buna ses alın. Maç 2-1. Maçı yarıladık. Fark 1. Bakalım beraberlik konu gelecek mi? Topu sektirerek adeta zamana oynuyor. Top top direkten döndü. Kalesini gole kapadı. Bu fark kapanabilir. Bu gole şapka çıkar. TV ayarlarınızla oynamayın. Maç devam ediyor. Adam vurdu. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Kafasıyla vurdu. Bakalım son saniyelerde ne olacak? Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Ya da işte bu kadar. Maç Mükemmel bir gol. Hop'u sürerek oyun kuruyor ve maç bitti. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. olasıyla çıkıyor. Ve maç başladı. Kafa vuruşu geldi. Topu havada tuttu. Kalesini mükemmel savunuyor. Çok hızlı bir gol. Güzel şut. Top iki taraf arasında gidip top ağlarla buluştu. Şansını üst taraftan dönüyor. 90'i görüyor. Direk. Güzel bir kafa vuruşu. Rakibinin altından gol peşinde. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Her top ellerinde eriyor. maçta gol geldi, gol geldi. Havadan vurdu. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Maçı yarıladık. İki oyuncu da eşitliyiz bu. Bu kez kafayla gol geldi. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Beraberlik olmazsa bir şut. Yukarıdan gol peşinde. Bunu engelledi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Skor 4-3. Fahreden Büyük Kafa. Bu gole şapta çıkar. Büyük Kafa kullandı ve şimdi Büyük Kafa'ya karşı Kron Kaleci kullandı. Acaba Sihirbaz topu kaybetti. Kalesinde devleşti. Top, buzlama basıldı. Gol, top, buzlu. Ateşli top geldi, kurtarmak çok zor. Gol geliyor, kalep, gol işte. Büyük kalep, ikinci bir oyuncusu daha var artık. Beraberliği süper güçler mi bozacak? İyi kurt, buzladı. Yerden yuvarlı, Boğa, buz parçalandı. Maçta son anlar, havadan vuruş. Maç sona erdi. Yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı Top yükseldi Bakalım kim vuracak Harika kurtardı Topu sektiriyor Rakibini kızdırıyor Ceza sarsıyordu Top ağlarına gol Rakibinin altı Yok böyle bir gol Yerden bir şut Gol gol top bilelerde Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Goal! Goal! Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Kalesini mükemmel savunuyor. Gol gol gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Top kötü yere gitti. Vurduma gol. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Allah'ım gol! Akıl dolu bir Maçı yarıladık. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Mağlup oyuncu erken pes etti. Top neredeyse tribünlere gitti. Kafasıyla vurdu. Kafayla şut çıkardı. Maç yeniden başlıyor sayı seyirciler. Maçta son düzlüğe girildi. Tansiyon özel gücü basın. Şaşırtma bir gol. Müthiş müthiş. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Oradan golü var. Süper güçler hala var. Golü üstten arıyor. Oyuncu tecrübeli hareketlerle süreye oynuyor. Direkleri dövüyor. Maçın sonuna gelmek üzere. İşte gol. İşte gol. Ürüncü kavramını temizledi. Karaya baktı ve şut. Gol gol. Adem vurdu. Maalesef kendi kalesine gol attı. Vallahi, vallahi, vallahi. <gülüyor> Gözler artık hakemde. Yukarıdan gol peşinde. Hakem maçı bitirdi. Adeta gole doyduk ve sinir yüksek bir maç oynandı.